Bugün 23 Mayıs 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. Balık burcundaki ay güne duygusal ve değişken enerjiler veriyor. Bugün İkizler burcundaki Güneş ile Koç burcundaki Jüpiter arasında etkinleşen uyumlu görünüm cesaretimizi ve iyimserliğimizi yükseltebilir. İçinde bulunduğumuz durumlara daha geniş bir perspektiften bakabilir, şans ve yardımlarla karşılaşabiliriz boğa burcunda gerileyen Merkür ile balık burcundaki Mars arasında etkinleşen uyumlu görünümse düşüncelerimizi eyleme geçirme imkanı verebilir geçmiş tecrübelerimizden yararlanabilir daha önce planlayıp da zaman bulamadığımız işlerle ilgilenebiliriz bilinçaltının ve spiritüel kavramların üzerimizdeki etkisi de artabilir zaman zaman hayalci ve dalgın olabileceğimiz için dikkat gerektiren konularda zorlanabiliriz akşam saatlerinde ay ile boğa burcundaki Uranüs arasında oluşan olumlu açı Özgür ve cesur davranışları destekleyebilir. Yenilikleri açık ve esnek olabilir. Yaratıcı fikirlerimizi öne çıkarabiliriz. beklenmedik sürpriz gelişmeler akşam saatlerine heyecan katabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.